Hastaların, bir grup hastaların haftada 2-3 yumurta yemelerinde bir sakınca yok. Evet, bak ancak ancak toplumdaki yargın yanıçın aksine. Bu grup hastaların haftada 2-3 yumurta yemelerine bir sakınca yok arkadaşlar. Ancak bu miktardan aşırıya kaçtıkları takdirde ise kolesterol değerlerini yükseltmeleri kaçınılmaz oluyor. Başka bir yanlış daha. Cinsel ilişki kalp hastalığında kalp krizine neden oluyor. Halk arasında kalp hastalarının cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçireceklerine dair yaygın bir yanlış daha var. Oysa bu grup hastalarının cinsel ilişkiden kaçmaları gereksiz. Çünkü cinsel aktivitede aynı zamanda hastanın psikolojik ve sosyal hayat adaptasyonu bakımından önemli. Ancak, ancak hastalar kalp yetersizliğinin derecesine, kalp damarlarının durumuna ve doktorların önerisine göre bu yaşamlarını daha güvenli hale getirebilirler. Örneğin bu grup hastalar cinsel güçlerin altında ilaçlarını kullanmadan önce mutlaka kardiyotlarının gerekli izni almalı.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 Fakat günlük alınması gereken yağın en fazla %30'unun yağlardan gelmesi gerekiyor. Besinlerde bulunan yağlar, doymuş ve doğmamış yağlar olarak iki yağ Diyetten gelen doymuş yağ miktarı arttıkça kalp ve damar hastalıkları görülme riski de artar. Bu nedenle besinlerden gelen doymuş yağ azaltırken, doğmamış yağ miktarının artırılması gerekir. Ayrıca omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar hastalıklarının oluşum, oluşum riskini azalttığı için özellikle uskumru, ton ve somon gibi balıkların tüketilmesi